Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine Kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kalmıştık tam ve doğal sayılarda işlem kısmının Üniversiteliğim testinin Üçüncüsünde kaldık arkadaşlarım dilerseniz kanala abone olduysanız Ve videoyu beğendiyseniz Sevgili arkadaşlarım ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar Evet İlk sorumuzda bize diyor ki bakın Aşağıdaki düzenekten daireler içerisinde tam sayılar yazılacaktır. Bu tam sayılar yazılırken ok işaretinin başlangıcında bulunan dairedeki tam sayı bitiminde bulunan dairedeki tam sayıdan büyük olmalıdır deniliyor. Yani bakın buradaki gibi ok işaretinin başlangıcında 3 Bitiminde 1 yazıyor ve 3 1'den büyüktür sevgili arkadaşlarım. Bu kurala bağımlı kaldığımız sürece bir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi buna göre demiş buradaki düzenekte A, B ve C harfleri yerine yazılabilecek en büyük tam sayılar için A artı B kere C işleminin sonucu acaba kaçtır diye soruluyor. Öncelikle öncelikle ortaya bir dikkat çekmek istiyorum şuraya. 0 A'dan büyük, 0 B'den ve 0 C'den büyük. Yani o zaman bu A, B, C'ler negatif. Doğru mu? E doğru. E şimdi güzel arkadaşlarım bakıyorsunuz burada c sayısı c sayısına bakın ikisinde de bakın ok işareti C'yi gösteriyor yani burada c en küçük daha sonrasında b'nin ucunda hiç ok işareti yok dolayısıyla b en büyük a'da da bir tane var demek ki a ortanca b de en büyük ve bunların her biri de sıfırdan küçük yani negatif Şimdi yukarıdaki düzenek de abc harfleri yerine yazılabilecek en büyük tam sayılar için demiş ya o zaman şöyle yazarız bu 1 olsun madem en büyük tam sayıları yazıyoruz. Bu 2 olsun bu da 3 olsun derim. Bunu dedikten sonra da yerine yerleştiririm. Neyin yerine? Bak A artı B kere C soruluyordu değil mi bize? Peki madem bu soruluyor A'mız kaçtı? 2 artı 3 kere 1 ya da 1 kere 3 diyeceğiz. Şurası kaç yapar? 3, 3 2 kaç gelir arkadaşlar? 1 gelir doğru cevabımızda Denizli'de verilmiş deriz sevgili arkadaşlarım. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Şekildeki üç dairenin içerisine yazılan birden ve birbirinden farklı doğal sayıların çarpımı dikdörtgen içerisine toplamları ba bağlantılı olduğu üçgenlerin içerisine yazılacaktır diyor. Bakın önemli bu cümleyi anlamak önemli çünkü sorumuza örnek de yok. Dikkatli bir şekilde tekrar okuyalım. İçerisine yazılan birden ve birbirinden farklı bakın bir olmayacak ve hepsi birbirinden farklı olacak. Hepsi de doğal sayı olacak. Bu doğal sayıların çarpımı dikdörtgen içerisinde yani şuraya. Toplamları ise bağlantılı olduğu üçgenlerin içine yazılacak diyor. Ha, tamam anladık. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman. Ben buraya a, b, c yazdığım takdirde a çarpı b çarpı c eşittir 36'ymış. a artı b şuradaki üçgene yazılacak. b artı c de buradaki üçgene yazılacak deriz o halde. Dikdörtgenin içerisinde 36 yazılırsa Üçgenlerin içerisinde yazılacak sayıların Çarpımı en çok kaç olabilir Diye sorulmuş bize Bakın en çoğunu sormuş arkadaşlar Tamam mı O halde biz e, ne yapmamız gerekiyor Üçgenlerin içerisinde yazılacak sayılar A artı B ile B artı C'nin çarpımının Maksimum değeri soruluyor O halde doğru mu Doğru Ve tamam. E, şimdi ben şunu biliyorum A çarpı B çarpı C 36 idi Bunda Eminiz bunda bir sıkıntımız yok Ve ben şu çarpımın sonucunun çok çıkabilmesi için A artı B'nin de B artı C'nin de daha büyük bir sayı olmasını bekliyorum arkadaşlar Ve bunların içerisinde birden ve birbirinden farklı doğal sayılar yazılacaktı Şimdi o halde bu 36 dediğimiz sayı bunu bir çarpanlarına bir güzel ayıralım Yani şöyle 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 diyebiliriz değil mi? O halde bakın ikisinde de B olduğu için ve ben A artı B ile B artı C'yi madem büyük seçeceğim B'leri burada yüksek seçmekte fayda var arkadaşlar. B'ler yüksek seçilecekse A ile C'yi de burada olabildiğince tabii ki B'ler madem yüksek olacak A ile, ile C'yi küçük sayılar kalıyor. Dolayısıyla bir tanesini küçük seçelim 2 seçelim birbirinden farklı için birinde 3 seçeceğiz arkadaşlar. Yani şunu 2 seçtim şunu 3 seçtim geriye kalan 2 ile 3'ün çarpımından 6'yı da B seçeceğiz. Şimdi 2 x daha kaç yapar? Hocam 8 yapar. 6 x daha kaç yapar? Hocam 9 yapar. E 8 ile 9'un çarpımı da bize bu sorunun cevabını verecektir. Doğru cevabımız Denizliydi. Geçtim. 3. soruma. 3. soru için sevgili arkadaşlarım şöyle biraz yaklaşalım sorumuza. Diyor ki: Aşağıda köşelerindeki çemberlerde yazılı e, sayı çemberlerde sayıların yazılı olduğu 3 tane dikdörtgenden oluşan bir düzenek verilmiş. Bakın. Mavi dikdörtgen, mavi dikdörtgen, mavi dikdörtgen. Ve şunlar da köşegen olarak belirtilmiş. Bu düzenekte her bir dikdörtgenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların toplamı dikdörtgenin içerisinde bulunan çemberdeki sayıyı vermekte imiş. A artı B artı C toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi burada örnek veriyorum. 12'ye eksi 6'yı eklediğin 6 geldi. 6'ya eksi 2 ekledin 4 geldi. 4'e A'yı ekleyince 4'e A'yı ekleyince 7'yi vermiş. O zaman a kaçtır arkadaşlar? Kimse kusura bakmasın 3'tür değil mi? Şöyle gösterelim. Bu 3'müş. Peki devam edelim şimdi. Bakın 3'e 9 ekleyin 12. 12'den 2 çıkardınız 10. 10'a b ekleyince -1 gelmiş. Demek ki b kaçtır? -11'dir. Çünkü 10'a -11 eklerseniz -1 gelir. Bir de şurası var. 7'ye -1 eklediniz 6 geldi. 6'ya 5 eklediniz 11 geldi. 11'e c ekleyince 3 gelmiş. Demek ki c kaç o zaman? Eksi 8 A artı B artı C toplamı soruluyor Bir kere A'mız 3'tü Artı B'miz eksi 8 gelmişti C'mizde pardon B'miz eksi 11 gelmişti arkadaşlarım Şöyle yapalım Eksi 11'di C'mizde eksi 8'di Şunun da ikisinin toplamı eksi 19 3 daha eklersek ne olur eksi 16 olur Doğru cevabımız edilme seçeneğinde verilmiştiriz Ve devam ediyorum Bir diğer sorumla 4. soru A ve B birer doğal sayı olmak üzere 3 işlem a artı 4 eşittir 10. O zaman şöyle diyebilir miyim? 3 işlem a eşittir. 4'ü karşı yatarsanız 6 sonucunu elde edersiniz. Ee, Eşitliklerinde çember ve kare sembollerinden her biri yerine çarpma ve çıkarma işlemlerinden biri yazılıyormuş. Yani bu çember ve kareden birisi çarpım, birisi öteki de çıkarma işlemini gösteriyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. 3'ten neyi çıkarırsam 6 kalır. E hocam Eksi 3'ü. Yalnız A ve B birer doğal sayıydı. Demek ki buraya çıkarma işlemi konulamıyormuş. O halde bu işlem hangi işlemdir? Çarpma işlemidir. 3 kere kaç 6 yapar? Tabii ki 2. Yani ben buradan A'nın 2 olması gerektiğini e, buradaki çemberin ise çarpı işlemi olması gerektiğini elde ettim. O zaman kare işlemi de e, çıkarma işlemidir. Bakın burada eksi 7'miz oluştu. Eksi 7'yi karşıya atarsanız 2 çarpı B eşittir. Eksi 7 artı 3'den Demek ki B kaçmış? O da 5'miş sevgili gençler. Bakın B 5'ti. A sayımız 2'ydi Çember çarpmaydı. Buradaki de çıkarmaydı. A sayısı da yine 2 idi. 2 kere 5 kaç yapar? Hocam 10. ondan 2'yi çıkarırsan kaç kalır? Tabii ki 8. Cevabımız denizliydi deriz. 7. sayfamıza doğru ilerliyoruz artık. Tam ve doğal sayılarda işlem kısmının 5. sorusundayız. Testimiz üniversiteliğin testi arkadaşlarım. Şimdi aşağıdaki düzenekte beyaz karelerin içerisinde birer tam sayı. Renkli karelerin içerisinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi biri yerleştirilecek Bakın arkadaşlarım ee, Beyaz karelerin içerisinde tam sayı yazılıyor Renkli karenin içerisinde işlemler yazılıyor. Bu düzenekte beyaz kareler içinde yazan sayılara, aralarındaki renkli kareler içinde yazan işlem soldan sağa doğru uygulanarak sonucu renkli karenin üstündeki beyaz kareye yazılacakmış arkadaşlarım. Renkli karenin üstündeki beyaz bölgeye. Bakın eksi 3 ile 6 eksi 18 yapması için mesela A'nın ne olması gerekiyor? Çarpma işlemi olması gerekiyor. Burada bunu hemen gördük hallettik. Eksi 3 kere 6 eksi 18 yapar. Peki devam edelim şimdi bu düzenekte beyaz kareler içinde yazan sayılara aralarındaki renkli kareler ha, onu okumuştuk yukarıdaki şeritte harfler yerine tespit edilen sayı ve işlemler yazılıp işlem önceliğine göre işlemler uygulanırsa sonuç ne olur? Şimdi ben buradaki harfleri tek tek elde etmem gerekiyor gençler 6'dan eksi 3'ü çıkarırsak tabii ki ne gelir 9 gelir eksi 18'i 9'a bölerseniz eksi 2 gelir bakın burası eksi 2 Eksi -2 ile 14'ü çarparsanız tabii ki eksi -28 gelir. Buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. Eksi -3 ile 8'i toplarsanız tabii ki 5 gelir. Daha sonrasında 5 ile 9'u hangi işlemi uygularsak sonuç 14 olur? Tabii ki toplama işlemi uygularsak. Şu an her şeyi buldum. Bakın m neymiş? Eksi -28 yazalım. a neymiş arkadaşlar? Çarpma işlemi. t neymiş? t neredeydi? Şurada -2'ymiş. b neymiş arkadaşlarım? Toplama işlemi. N ise 9, A dediğimiz çarpıydı, Y ise 5'ti. Eksi 2 ile eksi 28'i çarparsanız 56 gelecektir. 5 ile 9'u çarparsanız 45 gelecektir. Bu ikisini topla demiş bize. Toplarsanız sonucun 101 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla görebilirsiniz arkadaşlarım. Doğru cevabımız Denizli'ydi. Ve devam ediyorum 6. sorumla. Yukarıdaki işlemde boş kutuların içerisine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri hangi sırayla yerleştirilse sonuç eksi 1 olur diye sorulmuş. Peki düşünelim Sonucun eksi 1 çıkmasını istiyoruz Şıklarımız da belli zaten Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım Ne yapmamız gerekiyor bizim Şıkları yerine yazmamız lazım 2 tek tek yazıyorum Artı eksi 2 Daha sonrasında eksi 2 Çarpı bakın şunları yazıyorum Artı eksi çarpı yazdık Artı eksi çarpı yazdık Ve şimdi sırada bölme var Eksi 2 yazdım bölü 2 Şimdi arkadaşlar 2 ile -2yi çarparsanız Öncelikle burada -2 ile -2 çarpmayalım 2 kere -2 eksi -4 eksi yapacaktır 4'ü 2'ye böldüğünüz takdirde bakın bölüm işlemi olduğu için -2 gelecektir başındaki eksiden kaynaklı Burası artı 2 olacaktır 2 -2 daha 0 yapar sonuç 2 geldi sonucun -1 çıkmasını istiyorduk yani Adana seçeneği patladı Arkadaşlar bu bir ikincisi devam ediyorum B şıkkıyla artı yerine yazalım 2 artı -2 daha sonrasında çarpıyı yazıyorum. Çarpı 2 bölü eksi 2. Ve en son eksi 2 dedik. Önce çarpma işlemi. Şurası eksi 4. Sonrasında eksi 4'ü eksi 2'ye böldünüz. 2 geldi. 2, 2 daha 4. 2 çıkardım. 2 geldi. Bunun da sonucu 2 geldiği için eledim. Çünkü sonucun eksi 1 çıkması gerekiyordu. Şimdi C seçeneğini yazacağım yerine. Çarpı demiş. 2 çarpı eksi 2. Sonra ile devam ediyor. Bakın. Artı 2. Şuraya ne yazacakmışım? Eksi. Şuraya ne yazacakmışım? Bölü. Pardon. 2. 2. Şimdi önce çarpmayı yapacağız. 4. Sonra şuradaki bölmeyi yapacağız. Eksi 2'yi iki, 2'ye bölerseniz. 1 gelir. Eksi -1 de artı 1 yapacaktır. Eksi 4'e 2 eklediniz. 2. Şuradaki 1'i de eklerseniz sonuç ne olur? 1. Bizden zaten 1 çıkmasını istiyordu sonucun. Demek ki cevabımız neymiş? Ceyhan seçeneği olacakmış. Devam ediyorum. 7 ile. Aşağıda kare ve üçgen şekillerinden birinin içerisine toplama yani artı işlemi diğerinin içerisinde çıkarma işlemi verilen eşitlikleri sağlayacak biçimde yazılacak. Buna göre bu ifadenin değeri hangisidir diye soruluyor gençler. Şimdi kare ve üçgen var. Bu artıysa bu eksi bu eksi ise bu artı olacakmış tamam mı? Yani iki ihtimal var zaten. İki ihtimal olduğu için sevgili gençler. Önce diyelim ki kareler toplama işlemi olsun. Üçgenler çıkarma işlemi olsun. Kareler toplama, üçgenler çıkarma işlemi olacaksa baştan itibaren yerine yazalım. M artı N eksi T. Eşittir eksi 8 olur. Şuraya geldim. T üçgenler eksiği de unutmayın. Eksi M artı N eşittir 10 olur. Kareler toplamaydı. M artı T eksi N olur arkadaşlar. Bu da eşittir 6 gelir. Şimdi bunu çıkardık. Bunu çıkardıktan sonra bir m, n, bulmaya çalışalım. Eğer yemezse ikinci ihtimale yani bunun eksi bunun artı olduğu ihtimale geçeceğiz. Peki umarım yer ki uğraşmayız. Bakalım arkadaşlar şimdi. Öncelikle ben şu ikisini toplarsam eksi m ve artı m artı n ve eksi n birbirini götürür. iki tane t kalır bakın burada. İki tane t eşittir. 10 topladığım topladığımız için 16. t eşittir. Buradan kaç gelir? 8. Birinci ve üçüncüyü toplarsanız da Bu sefer artı t ve eksi t Artı n ve eksi n birbirini götürecektir Sadece m kalacaktır ortada 2m eşittir. Eksi 8 ile 6'yı topladınız Eksi 2. de buradan kaç gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Şimdi ben artık t'nin 8 ve m'nin eksi 1 Olabileceğini öğrendim ya t'yi ve m'yi yerine yazıp n'yi elde edebilirim m ile t'yi topladık m ile t'nin toplamı 7 Bundan n çıkınca Eşittir 6 kalıyormuş. O zaman n kaçtır o da 1'dir. Doğru mu? Şimdi Bunları bulduk. Bakalım işe yarayacak mı? Şöyle yapacaksınız. M sayısını ne bulmuştuk? Eksi 1. Yerine yazıyorsunuz. Kareye ne demiştik? Pozitif olsun demiştik başta. N sayısı sevgili arkadaşlarım 1'di. Ee, sayısı, N sayısı 1'di. Yine aradaki işlem artı. T sayısı da sevgili arkadaşlarım 8'di. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürür. Geriye cevap olarak 8 kalır. Şıklarımızda olduğu için yani diğer ihtimalin doğru olma olasılığı artık kalmadı. Çünkü şıklarda sen işlemleri doğru yaptın ve şıklarda cevap çıktı karşına. Dolayısıyla diğer işlemi yapmana gerek yok. Diğer olasılığı denemene gerek yok. Ve 8. sorumuz bu videonun ve bu testin son sorusu. Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan üçgen kare ve çember sembollerinden her biri toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinden yalnızca birine karşılık gelmekte. İşlemler bunlar arkadaşlar. Tiyolar bunlar mTVn birer tam sayı olduğuna göre menin alabileceği değerler toplamı acaba nedir diye sorulmuş Sevgili arkadaşlarım hangisinin men'in alabileceği değerler Pekala Şimdi öncelikle öncelikle burada gençler -3 ile bir şey işleme sokmuş sıfır bulmuş Bak bu hoş bir durum olabilir Tamam ve bunlar arkadaşlarım üçgen kare veya çember sembollerinden bir tanesiydi şimdi burası çarpma işlemi olabilir Çarpma işlemi olabilir. Sonucu sıfır çıkabilmesi için N n'in sıfır olması lazım. Şimdi Buradan başladıysak n'yi artık sıfır olarak kabul ediyoruz. 12'den bir şey çıkarmış olabilir. Çıkardıktan sonra sıfır oluyorsa t12 olmuş olabilir. Bakın burası 12. Burası da toplama işlemi artık. Çünkü çarpma, çıkarma, toplama. Ben eksi 5'i neyle toplarsam 12 olur? Tabii ki 17 ile. Bakın m'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 17 olduğunu bulduk. Şimdi, şimdi. Bu hala çarpım olarak devam et. Bu sefer bu artı bu eksi olsun. Tamam Bu artı bu eksi olsun. Şimdi n sıfırdı. Buna artı buna eksi dedik artık. Ben 12'yi niye ne toplarsam e, sıfır olur sevgili arkadaşlarım? Tabii ki eksi 12 ile. E burası eksi 12 ise ben neyden eksi 5'i çıkarırsam bak, eksi eksi 5 ne var? Artı 5 yapar. Yani m artı 5'in de eksi 12 olması gerektiğini öğrendik. O zaman m kaçtır? Eksi m'nin bir de eksi 17 olması gerektiğini bulduk. Olabilir dedik yani. Peki şimdi m'leri de şöyle işaretleyelim. Kafamız karışmasın. Şimdi burası çarpıyken burayı artı ve eksi yaptık. Şimdi artık burayı değiştirmenin zamanı geldi. Ben en alttakine diyeceğim ki burası toplama olsun. Eksi 3'ü neyle toplarsam sıfır olur? Tabii ki 3'le. Bakın burası 3. Şimdi bu sefer buraya çarpı diyeceğim ama 12 ile herhangi bir tam sayı çarptığım zaman 3 gelmiyor. Dolayısıyla mecburen çıkarma diyeceğim. 12'den ne çıkarsam 3 olur? 9'u. Bakın burası 9'muş. Çarpıyı buraya yazamam yine 5'in 5'in yani katı değildir 9. Dolayısıyla bu ihtimal yemedin En alta ne yazacağım? Bu sefer eksi eksi işareti yazacağım. -3'ten ne çıkarsa 0 olur? Tabii ki hocam. -3'ten eksi -3 eksi çıkarsa 0 olur. Peki burası -3'se. Burası çıkarmaydı ya. 12 ile bir şeyin çarpımı -3 olmaz. Dolayısıyla ben buraya ne yazacağım? Eee, toplama işlemi yazacağım. 12'ye eklersen -13 olur. Hocam tabi ki -15. Bakın burası 15 -15'se Eksi artı burada çarpı yazacağım. Eksi 5 ile neyin 15'tir. Tabii ki eksi 3'ün. Demek ki men'in alabileceği bir diğer değer ise sevgili arkadaşlarım. 3 olacakmış değil. Artı 3 olacakmış. Çünkü artı 3 ile eksi 5'in çarpımı eksi 15 olduğuna göre men'in alabileceği bir diğer de değer de 3'müş. Şimdi bunları toplamı istenmiş. Bitti artık. Artı 17 ile eksi on toplamı 0'dır. Geriye sadece 3 kaldı. Bu da bize cevabı gösterir. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. Bir sonraki testimizde bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.